Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, şimdi Power Language World Debi oyun vardı arkadaşlar. Şimdi burada en son Jandair'in e, attığı tweette Jason Nota Parts Local Storage Game Durumu diye bir e, işlem atıyordu. Bunun ne olduğunu hızlı bir şekilde baktığımda aslında oyun cevabının e, yerel deponun altında arkadaşlar. Şurada statüye bakarsanız eğer göreceksiniz. Şimdi şurada cevabın verildiğini gördüm. Bunu söylüyor yani. THS cevap olarak şunu veriyor. Hemen bakalım doğru mu? THS Enter dediğimizde Bing. statüye ne yaptı? Statüye de Bıla bıla bıla bıla sıfır vesaire vesaire. Yani olay bu. <gülüyor> bu videoda bu kadardı. Herkese günler diliyorum. Bu kadar da çok basitmiş ya şeyi yapısı. Daha yeni gördüm bu sırada Bir çekeyim dedim.